Tabii e, malumunuz e, sezon uzun süreçli bir sezondur. Bir maçla, iki maçla, üç maçla bunun tahlilini yapmak e, çok doğru gelmiyor bana. Geçen sezona baktığımızda dikkat ederseniz en dipteyken e, son 10-11 hafta, hafta içinde hiçbir yenilgi almadan Allah'a şükürler olsun e, o sıkıntıyı atlattık ve ligde kalmayı başardık. Bu sene baktığımız zaman transferlerimize geçen yıla nazaren 2-3 gömlek daha iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz için doğrusu. Bizim oynadığımız Çankaya maçında da belki seyreden kardeşlerimiz olmuş. Oyun anlamında biz onlardan çok daha üstün oynadık. Ve baktığımızda bunu özellikle söylemekte bir bahis görmüyorum. Sadece iki futbolcuya vermiş oldukları paranın paranın tamamını ben neredeyse tüm futbolcularıma dağıtmışım. Arada da ekonomik anlamda da bu kadar da korkunç bir fark var. Ama Allah'ın izniyle bu takım şöyle bir umut verdi Çankaya maçında. Bir takım olduklarını bizlere hissettirdiler. Ve oyun sistemine yeni gelen futbolcularımız da çabuk uyum sağlamaları bizleri işin doğrusu umutlandırdı. Solbek'le ilgili biraz e, bir eksiklik gördüm. Onu da dün itibariyle çözdük. Bir tane Solbek daha aldık. E, Allah'ın izniyle e, bu sene e, takımımızın başarısı Geçen sene gibi olmayacak, inşallah farklı olacaktır. Öyle umut ediyoruz. Çok emekler verdik, çok dedindik, çok çabaladık. İnşallah Allah da bizlere yardım edecektir. Ee, bu hafta sonu Nide de sporla oynayacağız. Siirt'li kardeşlerimizin hepsini stada bekliyoruz. Gelsinler takıma destek versinler. Bu takım Siirt'in takımıdır. Kimsenin takımı değildir. Bundan dolayı kendi takımınıza sahiplenin diyorum.